Borsa kazan kanalını açarken yapmayı planladığım boş bir borsa hesabıma belli bir miktar para atıp ne kadar sürede ne kadar para kazanıldığını ya da kaybedildiğini göstermek istiyordum. Bunu yapmak için de bir banka hesabına belli bir miktar para yatırdım. Öncelikli olarak halk arzlara katılıp halk arzların bu boş banka hesabında 2022 için getirisini merak ediyordum. Onu net görmek için cüzi bir miktar yatırmıştım. Ama daha sonra da dedim... Borsa kazan kanalı için bu hesabı kullanalım. Şimdi hesabım diyelim. Hesap ekstres diyelim. Burada göstererek başlayalım. Görüldüğü gibi Şubat 15'te günler için bir miktar para yatırmıştım. Daha sonra da Şubat 22'de 5300'e denkledim. Burada düz hesap 5000 lira olmamasının sebebi şu. O 300 lira altılık zarara denk geliyor. Borsa Kazan kanalı için açtım. Hesapta riske edeceğim tutar aslında oradaki 300. Ama onun haricinde de halka arzlara katılarak mevcut sermayeyi hem artıracağız hem de diğer hisse senetleri üzerinde alım satım yaparak para kazanmaya çalışacağız. Öncelikle hedefim şu. Yıl sonuna kadar bankaların ver olduğu mevduat faizlerinden ve döviz artışından daha fazla parayı borsa hesabında kazanmak ekranda görüldüğü üzere hisse senetlerinde ne almışız ne satmışız onu da göstereyim hisse emir izleme diyelim son 30 gün diyelim hüner halk arzına katılarak başladık hüner tabanı bozduğu gün çıktım İmve sağlık katıldım. İlk işlem gününde yani son dakikaya kadar zaten zamanı burada görüyorsunuz. İlk işlem gününde son dakikaya kadar da beklediğim gibi bir şey oldu. Çok cüzi bir karla pozisyonu kapattım. İnatlaşmıyorum. İlla hisseyi ikiye katlayacak, yüzde 10 artacak, yüzde 50 artacak diye bir düşüncem yok. Amaç para kaybetmemek. Temel amaç bu. Tabi bu zaman diliminde DAGİ hissesini aldım 270'ten. Ertesi gün emir girdim. Bu emri de düzelttim. 2.80 yaptım. Kanalın üst noktası. Az sonra grafikte göstereceğim bunu. İşlem başarıyla sonuçlandı. Aşağı yukarı 2.80 bölü 2.70 desek %4'e yakın bir kar. Bir günde benim için yeterli. %2.34'ün üzerindeki kar günlük benim bakış açımda mükemmel. Atakule gayrimenkul hissesini aldım ama bir aksilik oldu. Şöyle bir aksilik oldu. Emri seans açılmadan 2.64 olarak girdim. Girdiğim gün 263'ten geri döndü. Ertesi gün için 2.62 emir girdim. Yine gerçekleşmedi. Sonra ben yine destek direnç noktası olarak 2.64-2.65 denemeye devam ediyorum. Zarar yazmıyor ama işte dediğim gibi bu kısımda Atakule Gayrimenkul bir şanssızlık diyelim. Aldığımız gün satacaktık. 2.63'ü gördü ama satamadık. işte emir saatim de belli zaten. Ayın ikisinde, sabah 8'de girmiştim bu emri. Gerçekleşmedi. Akşamına bir sonraki gün 2.63'e herkes emir girer diye düşünerek 2.62'ye emir girdim. Yine gerçekleşmedi. Cuma günü sabah, son işlem gününün sabahında yine 2.65 destek direnç noktası olarak emri girdim. O da gerçekleşmedi. Elimizde şu anda Gürsel Turizm'in halk arzına katıldım. Bunu buradan görüyorsunuz zaten. Atakule gayrimenkul. Aldığım fiyat 2.55. Satmaya çalıştığım fiyat 2.65. Aslında böyle afaki karların peşinde de değilim. Gördüğünüz gibi kar yakışır diyorum. Az az ilerliyoruz. Bu da %4'e yakın bir karmış. Az da değil aslında 2.34'ün üzerinde mükemmel. 5.300 liradan 5.900 gibi bir rakam var. Şu anda bakiyemiz aslında ilk alım satım yapmaya başladığımız tarihi itibariyle. Tekrar bakalım ona. Hepinleri aldığımız tarih 16 Şubat diyelim. 16 Şubat'ta bugüne %10 bir kar söz konusu. Burada para kazandıktan sonra halka arz mı, alım satım mı? Bu kısım benim için önemsiz. Önemli olan para. Para kazanılıyor mu, kazanılmıyor mu? Kar yani sonuçta. Elimizde Atakule, gayrimenkulle Gürsel kalmış. Hisse analiz kısmında yayınlayacağım. Niye Atakule, niye Dagi? Öyle aya gidecek, uzaya gidecek diye hiçbir hisse için düşünemiyorum ben. O gün artık, o hafta ne kazandıysa. Önemli olan benim için o. Grafikleri analiz edeceğiz. Burada dikkatiniz çekerse bu aldığım, sattığım iki hisse de Trading hisse senedi takipçisiyle yakalanan hisseler değil. Tüm hisselere bakamıyorsunuz. Hareketlerini ezberlediğiniz, benim kendi adıma hareketlerini ezberlediğim 5-10 tane hisse var. Bu 5-10 tane hisse üzerinde trade yapıyorum sürekli. Tabi hisse sinet takipçisiyle benim kriterlerime tam uyan hisseler de gelirse o zaman onları da değerlendiriyorum. Ama öncelikli olarak trade yaptığım 5-10 tane hisse var ve bunlarda da i karları alarak pozisyonları noktalıyorum. Grafikleri diğer videoda gösterelim. Hisse analizi oynatma listesine atalım o videoyu. Bu borsa kazanan hesabı için açtığım hesapla yaptığım işlemleri de farklı bir oynatma listesinde yayınlayalım. Bu kadar. Şu an için bakiyemiz 5900 lira. Fırsat buldukça trade yaptıkça yine bu banka hesabımdaki videoları güncellemeyi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum borsadan küçük de olsa bir miktar para atıldığında bir sonuna kadar kar mı zarar mı kar edersek yüzde kaç kar edeceğiz tekrar söylüyorum risk attığım tutar benim aslında 300 lira 5300'den eğer ki şurada toplam varlıklar yönünde bir 5000 lira yazdığı dakika bu işlem son bulacak kenara çekilip yaptığım işlemlerin kritiğini yapacağım o zaman devam edip etmeyeceğimi tekrar düşüneceğim şu anda bu. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın sağlıcakla kalın